Merhabalar Eylül 2018 astrolojik gündemini paylaşacağım sizlerle bu videoyu o sebepten çekiyorum arkadaşlar önce genel etkilerinden bahsedeceğim sonra sırasıyla her burç için zaten ayrı videom var biliyorsunuz bu kısımda genel etkilerden bahsediyor olacağım evet Eylül ayında her ay olduğu gibi bir yeni ayımız ve bir dolunayımız var Biliyorsunuz Haziran ayından itibaren hatta Mayıs'ın sonundan itibaren yaz günlerimiz bu sene oldukça sert geçmişti. Retrolarla dolu geçmişti. Eylül ayında kısmen durum sona eriyor ama kısmen devam ediyor arkadaşlar. 9 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay var. 25 Eylül'de Koç Burcu'nda bir dolunay var arkadaşlar. Onun dışında Venüs Terazi Burcu'ndan Akrep burcuna seyredecek bu ay. Ve e, birçok gezegenin e, retro pozisyondan direkt pozisyona geçtiğini göreceğiz. Örneğin Mars'ın, Merkür'ün, e, Venüs'ün e, direkt pozisyona geçtiğini gözlemliyoruz arkadaşlar. Bu ay Uranüs'ün e, retrosu e, tabii ki 2019'a kadar devam edecek. Hatta onunla ilgili bir video hazırlamıştım. Uranüs retrosu diye ortalama bizi 5 aylık etkileyecek bir süreçti bu ve hala devam ediyor arkadaşlar. Evet, şimdi e, genel olarak etkilere bakacak olursak Eylül ayının e, ilk yarısında e, Uranüs, Satürn ve Güneş arasında bir üçgen açı oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. E, biliyorsunuz Eylül ayında artık e, Güneş Başak Burcuna geçecek ve dolayısıyla artık Başak Burcu temaları hakim olacak. Aslan Burcu'nun egemenliği Aslan Burcu'ndaki tutulmayla beraber artık sonlanacak. E, ortalık biraz daha durulacak. E, ancak e, tabi ki biliyorsunuz e, yine kritik zamanlardan geçiyoruz. Uranüs Boğa Burcu'na geçmişti. Boğa Burcu'nun hala ilk derecelerinde seyrediyor ve retro pozisyonda. İlerleyen zamanlarda Koç Burcu'na yerleşecek retro konumda olduğu için e, Boğa'daki Uranüs Başak'taki Güneş ve arkadaşlar oğlak burcundaki satürn. Evet oğlak burcundaki Satürnle ile beraber büyük toprak üçgeni oluşacak arkadaşlar. Büyük toprak üçgeni ne demektir? Şanslıdır. Üçgen açılar her zaman şanslıdır arkadaşlar. Toprak üçgeni genelde parasal konuları, maddiyatla ilgili konuları, güvenlik, güvence ile ilgili konuları. E, anlatır bize. Dolayısıyla e, maddi yatırımlar için yaz boyu bekletmiştim sizi. Biraz daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında birikimler için, yeni iş fırsatları için haritanızdaki etkilerine göre oldukça e, güzel etkiler olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu güzel etkilere kanıp e, fazla rehavete rahata kapılmamak gerekir. Üçgen açıların böyle de bir handikapı vardır arkadaşlar. Üçgen açılar e, nasıl olsa her şey yolunda İmaç çizerek bizi biraz tembelliğe sevk edebilir. Kuzey Ay Düğümü hala Aslan Burcunda arkadaşlar. Aslan Burcunun ilk derecelerine kadar gelemedi biliyorsunuz 2019'da. Yengeç oğlak aksı devam edecek kuzey güney ay düğünlerine dolayısıyla güneş burcu ay burcu ve yükselen burcu kova ve aslan olanlar artık son sınavlarını vermek üzereler zaten Ağustos ayındaki tutulmayla beraber artık son bir dönemeşten geçtiler diye düşünüyorum daha sonra yengeç ve oğlak aksında ilerleyecek yani güneşi ayı ve yükseleni yengeç ve oğlak olanların bazı kadersel değişim ve dönüşümleri başlayacak. Ay boyunca Plüto, Neptün ve Şiron, Uranüs retro pozisyonda olacak arkadaşlar. Tutulma açılarına bakacak olursak, pardon tutulma dedim. Yeni ay ve Dolunay açılarına bakacak olursak. Şimdi 9 Eylül'deki tutulma Yeni ay Başak Burcu'nda gerçekleşiyor. Başak Burcu'nun 17 derecesinde saat 21.01'de gerçekleşecek arkadaşlar. Bu yeni ayın Jüpiter'le ve Satürn'e olumlu açıları var. Dolayısıyla bu Haritanızdaki bulunduğu konuma göre buralardan destek görebileceksiniz. Ancak Neptünle karşı tacısı var, dolayısıyla yeni ayda bazı girişimler yaparken, tabii ben bunu burçlara göre izah edeceğim, hayal kırıklıkları veya hayal ettiğimizin ötesinde bir şey yaşamamız söz konusu olabilir. Bu konuya dikkat edeceğiz. 25 Eylül'de saat 5:52'de Koç burcunda bir dolunay gerçekleşiyor, 1 derecesinde Koç burcunun. Bu dolunayın ne gibi açıları var bakacak olursak, Satürn'e kare açısı var bu dolunayın arkadaşlar, Marsla olumlu bir açısı var, Merkürle kavuşum durumunda ve biliyorsunuz zaten dolunaylarda ayla güneş karşıtlık yaptığı için doğal olarak her ne kadar güzel açısı olmuş olsa bile. Ortada bir ay güneş karşıtlığı söz konusu ay koçta güneş terazide olmuş olacak arkadaşlar. Artık 25 Eylül ile beraber zaten güneş başak burcundan Terazi burcuna geçmiş olacak biliyorsunuz. Mars'ta güzel açısı olduğu için bu dolunayda bazı girişimler için bazı adımlar atmak için aksiyon almak için olumlu bir süreç diyebiliriz. Ancak satürnle karesi olduğu için biraz daha bunalmış daralmış sıkışmış anlayabiliyor. Ee, Sanki bir kapana kısılmış gibi hissedebiliriz arkadaşlar. Tabi bunların etkileri burcunuza göre değişecek. Ve burçlara göre etkilerini anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Merhabalar sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Eylül 2018'in gökyüzü hareketlerinin burcunuza ve bilhassa yükseleninize olan etkilerini anlatıyorum şimdi. Evet e, Eylül ayından. Gündem birazcık daha yumuşuyor yaz aylarına e, nazaran. E, bazı değişiklikler var. Eylül ayının e, ondan sonra Venüs'ün akrep burcuna geçmesi gibi terazi burcundan. Birçok gezegenin Eylül ayında artık retro pozisyondan direkt pozisyona geçmesi gibi zaten daha evvel bahsettim bunlardan. E, Eylül ayında Uranüs, Satürn ve Güneş arasında... Ve Uranüs, Satürn ve Merkür arasında zaman zaman büyük üçgenler oluşacak arkadaşlar. Bunlar Boğa, Oğlak ve Başak burçlar arasında gerçekleşecek. Dolayısıyla sizin ikinci eviniz, altıncı eviniz ve onuncu eviniz etkilenecek. Bu demek oluyor ki işle ilgili, kariyerle ilgili şanslı fırsatlar karşınıza gelebilir sevgili koçlar. Parasal durumunuzu düzeltmek adına bazı şanslı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. Devlet memuriyetiyle ilgili bir işiniz varsa, devletten beklediğiniz bir yanıt varsa buralardan olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Bilhassa yazışmalar, bir takım beklentiler, sözleşmelerle alakalı gerçekten güzel etkiler var. Uranüs retro olduğu için daha beklenmedik şeyler olabilir. Ani bir şekilde olabilir. Beklemediğiniz bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Ee, dediğim gibi üçgen açı olduğu için ben güzel yorumluyorum. Hayalinizdeki işe, hayalinizdeki kariyere kavuşma imkanınız var sevgili koçlar. Evet onun dışında e, Venüs Akrep Burcu'na geçtiği zaman e, ayın e, yaklaşık onundan sonra, 9'undan sonra Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Yani sizin 7. evinizden çıkar ve 8. evinize geçiyor. 7. evinizdeki ilişkiler açısından oldukça şanslıydınız. E, belki evlilik kararı aldınız, belki eşinizle ilişkinizde veya ortağınızla ilişkinizde daha uyumlu bir e, durum sergilediniz veya karşınızdaki insanlar size daha alımlı davrandı bu süreçte. Şimdi maddi kaynaklar konusunda, başkalarından gelen kaynaklar konusunda şanslı olacaksınız. Tabii Venüs Akrep'te biraz e, terazideki kadar e, güzel konumda olmasa da Venus'i bir gezegen olduğu için e, olumlu durumlar olacağını söyleyebiliriz. Uranüs ile karşıtlığı var Venüs'ün. dolayısıyla parasal konular bu ay hayli gündeminiz sevgili koçlar. Başkalarından gelen kaynaklar, ortağınızdan gelen kaynaklar, sizin yeni iş fırsatlarınız, yeni teklifiniz, kariyeriniz, sosyal konumunuz, itibarınız yani parasal durumunuz, e, ortaklıklarınız, iş yerindeki konumunuzla ilgili birçok e, durumla karşılaşmanız. Olası diye görüyorum. 9 Eylül'de Boşak Burcu'nun 17 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla iş yeri değişikliği, iş arkadaşları ile ilgili bir takım değişiklikler veya sağlığınızla ilgili bazı durumları gözden geçirme durumu söz konusu olabilir. Yeni bir takım fikirleriniz söz konusu olabilir. Sevgili koçlar. Evet burada zaten Merkür. Güneş ve Ay Başak Burcu'nda hareket ediyor olacak. Merkür Başak'tayken olumludur. İkizler ve Başak'ta Merkür olumludur. Dolayısıyla iletişim konusunda, iş ortamında kendinizi ifade etme konusunda daha şanslı olacaksınız. Tabi zaman zaman Neptünle karşıtlıkları olacak. Bazı hayal kırıklıkları yaşamanız söz konusu olabilir. Bilhassa İş ortamında veya sağlığınızı çok fazla hırpalamanız halinde sağlığınızla alakalı konularda sevgili koçlar. 25 Eylül'de koç burcunda yani sizin burcunuzdan bir derecesinde ee, bir donlay meydana geliyor bir derecesinde meydana geldiği için e, dikkat edelim lütfen 12. evinizde de meydana gelebilir sevgili koçlar e, bilhassa ilk dekan için ilk de, ilk de, ilk dekan için birinci e, evde. Diğer dekanlar için 12. evde meydana gelebilir bu dolunay ama ben tabii ki genel olarak 1. evdeymiş gibi yorumlayacağım. Evet 25 Eylül'de meydana gelen dolunayda dolunayın Satürn'e bir karşı kare açısı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla satür Oğlak burcundaki Satürn'ün burcunuzdaki dolunaya karesi sizin otorite figürleriyle, patronlarla iş ortamında Hayallerinizle alakalı konularda, kendinizi gösterdiğiniz alanlarda veya evli evliyseniz eşinizle alakalı konularda bazı gerginlikler, e, sıkışmışlık hissi, belki iş temponuz çok fazla gelecek. Belki buna karşı e, ya bir talebinde bulunacaksınız ya da iş yükünüzün azalması talebinde bulunacaksınız. Ancak karşı tarafta e, eli maşalı bir patron, eli maşalı bir kişi sizi bekliyor olabilir. Umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Kendinizi ay sonuna doğru Daralmış, bunalmış ve yorulmuş hissedebilirsiniz. Çünkü bu ay anladığım kadarıyla siz bu konulardan çalışan koçlar bilhassa kendini para konularında çok fazla hırpalayacak. Ay sonunda da haliyle bu tarz bir beklentiye girebilir. Ancak satürn biliyorsunuz kara yaptığı zaman ruhumuzu sıkar, bunaltır bizi. Dolayısıyla çok fazla ayın sonunda gerilmemeye dikkat edelim sevgili koçlar. Mars'ın güzel açısı var bu dolunayın. Dolayısıyla aksiyon almak için olumludur. Ee, siz hareket etmek için işinizle alakalı, e, bazı projelerinizi gerçekleştirmek için hareket edin ancak lütfen e, otorite figürleriyle alakalı, kalıcı bir takım değişiklikler yapmak adına kendinizi sıkıp bunu atmayın sevgili koçlar. Evet sevgili koçlar, genel olarak yorumum bu şekilde. Umarım her şey gönlünüzce olur bu ay. E, yaz aylarına nispeten daha olumlu bir ay olduğunu düşünüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.